normal yasal izinlerinin dışında daha fazla izne ihtiyaç duyduklarını hiçbir zaman engel çıkarmıyoruz. E, o izinlerini veriyoruz. Bunun dışında da farklı alanlarda dünyadaki örnekleri inceliyoruz. E, benim fantazilerim var. Onları gerçekleştirme konusunda i̇şte, tartışıyoruz. Farklı neler yapabiliriz kadın hakları konusunda diye. E, i̇şte kadınların e, bazı ülkelerde menstruasyon izinleri var. Hani oraya kadar taşıyabileceğimiz birçok proje var. Onlar üstünde de tam, çalışıyoruz tabii. E, bazı şeyleri e,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 İlk önce çalışmamızı koruyoruz, ondan sonra da arkası geliyor zaten.